Çokgenin alanını ve çevresini bulunuz. Önce alanla başlayalım. Bu çokgenin alanını bulurken iki parça görüyoruz değil mi? İlk olarak dikdörtgen bir alan var. Buradaki kısım. Ve bu alanı bulmak gayet kolay. Taban çarpı yükseklik olacak. Yani alan 8 çarpı 4. Dikdörtgen kısım için 8 çarpı 4 diyeceğiz. Aynı deodoran markası gibi. Ve sonra da şu yukarıdaki üçgen bölüm var. Şu alan ve üçgenin alanı taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2. Bu aslında gayet mantıklı çünkü taban çarpı yükseklik bu alanın tamamını verir. Bu dikdörtgenin tamamını bulursunuz. Ama üçgenin tamı tamına bu dikdörtgenin yarısı olduğunu görüyorsunuz. Üçgenin bu kısmını ters çevirirseniz bu boşluğu doldurursunuz değil mi? Ve üçgenin şu kısmını ters çevirirseniz bu boşluğu doldurursunuz. Buna göre üçgenin alanı, üçgenin tabanı çarpı yüksekliğinin yarısıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı üçgenin tabanı. 8 santimetre ve üçgenin yüksekliği yani 4 santimetre. Şimdi buna hesaplayalım. Üçgenin yüksekliği bu arada 4 değil 3. O zaman alan eşittir. 32 artı 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 3 eşittir, 32 artı 12, o da eşittir 44, Şeklin alanı 44'müş. Şimdi de çevreyi bulalım. Kenarların toplamını bulmamız gerekiyor. Mesela bu şeklin etrafına bir çit çekmek istesek, uzunluğu ne olurdu çitin? Buna göre çevre eşittir, 8 artı, 4 artı, 5 artı 5 artı 4 edecek. Bu da ne ediyor? 26 santimetre. Tabi bu arada birimleri doğru ifade edelim, unutmayalım. Burada biraz önce 8 santimetre ile 4 santimetreyi çarptık. 32 santimetre kare elde ederiz. Birimleri unutmayalım. Ve şurada 8 santimetre çarpı 3 santimetre. Bu da 24 santimetre kare eder. 2'ye bölünce de 12 santimetre kare buluruz. Alan 44 santimetre kareymiş, çevre 26 santimetreymiş. Alan 2 boyutludur, çevre 1 boyutludur, tek boyutludur.